Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir Tron Bulut Madeniz sistemi daha tanıtacağım Aşağıdaki kipraklı linkten girip büyüye oluyorsunuz Benim davet kodumdan kayıt olursanız iyi olur Bu sayfaya geldikten sonra şarj diyoruz İlk baş yatırımı göstereyim, temel hesap diyoruz Hemen borsamıza giriyoruz Buradan Bağlantıyı kopyalı diyoruz Buradan trx çek Ben 50 tron yatıracağım e, Tron çek diyoruz Ben hemen bu adımlar tamamladıktan sonra geliyorum Şimdi çekim talebinde bulundum Şöyle göstereyim 50 trx 1 trx de kesinti yaptığı için 51 oldu Şu an sırada e, tamamlandığı zaman ben videoya devam edeceğim Evet arkadaşlar işlemi tamamlandı. Size geçmesi de 1-2 dakika sürecektir Tamamlandıktan sonra şarj tamamla dediğimiz zaman hesaba geçecektir bir iki dakika sonra ben gelene kadar siteyi tanıtayım Buraya geldiğiniz zaman takım bölümü var ee, Site gelişmekte olan bir site gördüğünüz gibi puan alışverişi var buradan Şu dikkat edeceğiz en özelliği de şu oyun modu var şu an gelmemiş ama Bu siteye daha çok yatırımcı çekmek için daha güzel bir tavsiye bu yüzden bu sistem uzun süreceğini düşünüyorum yatırımları yapmasını Buraya geldiğiniz zaman ticaret bölümü var Burada e, günlük gelir gördüğünüz gibi %5 ile çalışıyor Gördüğünüz gibi birikimli mevdat 5 ila 50 bin TL minimum gelir %5'tir Gerisinde işte %6, %7, %8 diye gidiyor İlk davet ettiğiniz kişi için 1. seviyeden %13, 2. seviyeden %6 ve 3. seviyeden %3 olmak üzere kar ediyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman Telegram adresleri var. Burada da Whatsapp destek hattı var. Bir sorun olduğu zaman buraya yazabilirsiniz. Şimdi para gelmiş mi diye tekrar bakıyorum. Şarjı tamamla diyoruz. Hala gelmemiş. Birazdan gelecektir. Gördüğünüz gibi şu an 22998 aktif yatırımcısı var sitenin. Şu an şurayı okuyamıyorum 6 milyondan fazl fazla da yatırıma sahip. Buraya geldiğiniz zaman paylaşma yerinden bağlantıyı kopyalayarak arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Burada yatırım bölümü var bu da çok yakında diyor yani bu sitenin gelişeceğini ve daha çok yatırımcı alacağına bir işaret aslında buraya gelip tekrar şarj diyoruz hemen geçmiş mi diye bir daha kontrol ederim gördüğünüz gibi şu an 5050 oldu şimdi geri çekilmek diyoruz gördüğünüz gibi 50 trx yatırdığım için günlük 2.5 trx çekebiliyorum bu da diğer sitelerden daha fazla diğer sitelerde 1.5 trx çekebilirken buradan 2.5 trx çekebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi çekim işlemi tamamlandı. Günlük bir kez çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın ona göre şey yapın. Ee, gün güne birikmiyor bir de yani bugün çekmezseniz yarın e, birikmiyor ona göre işlemini yapın. Gördüğünüz gibi hemen geldi zaten doğrulama bekleniyor diyor şu an. Ee, siteyi tavsiye ederim ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Küçük miktarlarda da yatırım yapabilirsiniz Bu da gördüğünüz gibi ortaklar gözüküyor senin yani şu an en yüksek veren kar yüzdesi bununla ee, O yüzden bu biraz daha diğerlerine göre avantajlı İzlediğiniz için sağ olun.